Herkese merhaba. Tekrar kanala hoşgeldiniz. Bugün biraz farklı bir şey deneyeceğim. Bir film ya da dizi incelemesi değil de teori videosu yapacağım. Çünkü bayağıdır bu bahsedeceğim konu üstüne düşünüyorum. E anlatmadan da geç birim dedim. Ekranda da izlemesi sizin için sıkıcı olmasın diye son videomda kullandığım bir çizimin hızlandırılmış versiyonunu koydum. Umarım hoşunuza gider. Yalnız hemen teorimin ne olduğunu baştan söyleme gereği hissediyorum. Bu videonun clickbait olduğu fikrine kapılmasını istemiyorum kimsenin. Bence Rings of Power fragmanında gördüğümüz bu meteor adam Gandalf. Evet biraz uçuk bir tahminin farkındayım ama neden böyle olduğunu düşündüğüme dair argümanımı sunduğumda sizi ikna edebileceğimi düşünüyorum. Şu an %75 oranında eminim Gandalf olduğuna. Diğer 25 için de videonun sonunda söyleyeceğim kim olabileceklerini. Yalnız öncelikle şöyle bir uyarıda bulunmam lazım. Bu öngörümde ya da daha doğrusu tahminimde beni destekleyecek hiçbir kaynağım yok. Kanıtım yok ve hatta bu fikrimi destekleyebilecek bir Tolkien külliyatı bilgim de yok. Silmarillion okumadım, Unfinished Tales'ı okumadım. Hatta yüzük üçlemesini bile tamamen okumuş değilim. Sadece Peter Jackson'ın üçlemesini epey bir sayıda ama ee, seyretmişliğim var onları o kadar. Kısacası benim gibilere Normi diye bir lakap kullanıyor yabancılar. Yani herhangi bir franchise'ın nerd denecek kadar fanı olmayan, sadece popüler kültüre sunulmuş ürününü tüketmiş insanlara deniyor Normi diye. Ben de onlardan biriyim. Peki bu beni hiçbir şey bilmediğim ikinci çağ hakkında bir tahmin yürütmeye yetkili kılabilir mi o zaman? Yani, yani muhtemelen hayır demek gerekir ve öyle düşünürseniz en ufak bir gönül koyma hakkında yok ama argümanım şu ki başka sebeplerden dolayı ki anlatacağım o sebepleri belki de başka bir çerçeveden bakarak Tolkien fanlarının göremediği bir şeyi gördüğümü düşünüyorum daha doğrusu tahminde bulunuyorum yalnız argümanımın %100 sağlam olduğu iddiasında değilim tabii ki yani tamamen yanılıyor da olabilirim ve argümanımı zayıf da bulabilirsiniz. Evet, bu uyarıyı aradan çıkardığımıza göre hem şey pardon, ufak bir şey daha var. Dizinin kalitesi hakkında hiçbir yargıda bulunmayacağım bu videoda. İyi mi, kötü mü? Şu an umurumda bile değil. Zaten videonun konusu da bu değil. E, ayrıca bu meteor adamın Gandalf olması da iyi bir tercih mi, değil mi? O konuda da bir yargıda bulunmayacağım. Sadece kendimce aşikar olduğunu düşündüğüm bazı şeylerden bahsedip neden Gandalf olduğunu söyleyeceğim o kadar. Artık başlayalım. Amazon ilk bu karakter posterlerini yayınladığında herkes bu karakterlerin kim olduklarını tahmin etmeye başladı. Ben sadece 3 tanesini tahmin edebildim. Çünkü benim gibi kitap bilgisi olmayan bir normie için sadece 3 tanesi aşikardı. İşte onlar da işte bu Sauron, bu kılıç Narsil, bir de bu Hobbit. Sonra bir tane video açtım karakterlerin kim olabileceği üstüne konuşan. Tolkien üstüne gayet bilgili bir arkadaştı. Yalnız bu benim tahmin ettiğim fotoğraflara geldiğinde öyle direkt işte Sauron, Narsil, Hobbit demedi. Yani başka başka isimler saydı, kılıç isimleri saydı. Yani hiçbirini bilmiyorum tabii ki. Bu Hobbit'e geldiğinde de şey demeye başladı. İşte karakterin ellerinde çamur var. O yüzden toprakla iştigal eden biri. Yani acaba bir çiftçi karakteri falan mı? diye sormaya başladı. Yani ben de monitör başında. E ''Bu adam niye bunlara Hobbit demiyor?'' ''Yani işte Hobbit işte daha ne olacak ki?'' falan diyordum. Sonra bir cümle söyledi. ''Hobbit olamaz.'' dedi. ''Neden?'' ''Çünkü ikinci çağda Hobbit'ler yokmuş.'' He, tamam. E, ama yani sonra ortaya çıktı ki Hobbit'lerin atları varmış. E, doğal olarak <gülüyor> bunlar da onlarmış. E, yani aslında Hobbit. Harfoot desende aslında Hobbit. Ve sonra bu kılıcın da aslında Narsil olduğu ortaya çıktı. Şekil farklılığı işte sadece telif falan filan hiç girmeyeceğim o mevzular yüzündenmiş. Sonuçta tahminlerimde 3'te 2 doğruluğu tutturmuş durumdayım. Yani bir bu kaldı. <gülüyor> o da muhtemelen Sauron çıkacak. Yani çıkmazsa da işte Morgoth denen kötü bir karakter varmış. Herhalde o olacak. Bilmiyorum. Biz kendi konumuza dönelim. O videonun altına bir yorum yazdım. Yani yoruma kalp bıraktı arkadaş. Tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Dedim ki... E, ...muhtemelen bir çeşit mesleki dezenformasyon yaşıyor olabilirsiniz. E, Tolkien lore, Tolkien evrenin üstüne o kadar bilgi edinmişsiniz ki... ...tahminlerinizi de doğal olarak bu evren içinde yapıyorsunuz. İşte bu Narsil olamaz çünkü ikinci şahda kırık olmaması lazım. Yani ya belki de flash-forward bir görüntüdür, gelecekten bir görüntüdür neden olmasın? Ya, işte, ya da bu hobbit olamaz çünkü tekstlerde hobbitler geçmiyor. Ama işte emin misiniz? Çünkü başka etkenler de var. Ve o Tolkien külliyatının dışından da bakabilmek gerekiyor. O da şu ki bu dizi bir ürün. Hem de 1 milyar dolarlık bir ürün. Yani yapanın bu yatırdığı parayı kat be kat geri alma planıyla ortaya çıkardığı bir ürün. Ve bunun en kolay en garanti yolu hedef kitlesini Tolkien nördleri değil de yani benim gibi normilerden oluşturarak yapmak. Çünkü normiler Tolkien nördlerinden kat be kat fazla sayıda. Yani bize diyorlar ki işte gel bak filmlerden bildiğin dünyayı bir daha yaptık. Bir daha inşa ettik. Kanalımıza abone ol, paranı ver. Biz de sana o eskiden izleyip sevdiğin şeyleri tekrar sunalım. Bak işte kötü adam Sauron, kırık kılıç Narsil, elf kraliçe Galadriel, elf lordu Elrond ve muhtemelen Gandalf. Hatta iddia ediyorum Legolas'ı bile görmemiz gayet mümkün. Bir de Thranduil Sanırım adı buydu. yani Bütün bildiklerim bu kadar. Ve argümanımın temel dayanak noktası da bu. Hedef kitlesi biziz. Yani hangi büyücünün hangi renkte olduğu, hangisinin hangi çağda geldiğini bilmeyen, hangi kötü adam nasıl ortaya çıktı hiçbir fikri olmayan bizleriz hedef kitlesi. Çünkü kalabalık olan biziz. Yani adamlar Gandalf'ı birinci çağa bile koyabilirler. Yani itiraz bile edemezdik. Yani çünkü bilmiyoruz ki biz ne zaman geldiğini. Peki bu dediğime getirilebilecek karşı argümanlar neler olabilir? Kitapları okumamış olduğum için bu karşı argümanları benim geliştirme şansım yok. Ama mevzu bu değil. Çünkü bilmem gerekmiyor bu karşı fikirleri. Önemli olan soru şu. Bu meteor adamın Gandalf olması hikayeyi kırıyor mu? Çünkü bir esere uyarlama yaparken bir sürü şeyi değiştirebilirsiniz. Peter Jackson yapmıştı mesela. Bu değişiklikler sadece hikayeyi bozacak, kıracak kadar ileri gittiğinde bir sorun yaratır. Misal, Glorfindel'in yaptıklarını onun cümlelerini alıp Arwen'e verebilirsiniz. Ve hikayeyi kırmaz bu. Büyük bir değişiklik ve ayrı bir mevzu ama bu değişikliği bugün yapsanız karşılaşabileceğiniz nefreti şu an hayal bile edemiyorum. Neyse konuyu dağıtmayalım. Kastım şu ki hikayenin sınırları içinde kaldığınız sürece istediğiniz her değişikliği yapabilirsiniz. Ama mesela Aragorn'u öldürüp Boromir'i kral yapabilir misiniz? Hayır. Çünkü bu sadece daha büyük bir değişiklik değil. Bunu yaparsanız zid hikayeniz kitaptaki rotasında ilerleyemez artık. Yani bambaşka bir şeye dönüşür. Boromir ölü ordusunu çağıramaz mesela. Tabii daha bir sürü şey. Yani kısacası dönüp dolaşıp geldiğimiz yer şu. Değişikliklerde özgürlüğünüz nerede bitiyor? Gandalf ikinci çağda yok sanırım. Peki yine de etrafta olamaz mı peki? Yani olaylara büyük bir şekilde dahil olmadan sadece tanıklık edemez mi? Yanındaki Harfud karakteriyle beraber dolaşsa yani bu sayede bizim için de bir vesayet olacak. Biz de ikinci çağ onun gözlerinden izliyor olacağız. ...fazla bir şey yapmadığı için tarihe geçmeyecektir. Ama var olacaktır. Ayrıca mesela kim olduğunu bilmese, ne olduğunu bilmese... ...ve bütün dizi boyunca yavaş yavaş kendini keşfetse... ...artık son sezonun sonlarında da bildiğimiz Gandalf'a Ya Bu tamamen imkansız bir şey mi? Hikayeyi kıran bir şey mi? Bu noktada bir örnek vermem lazım. Hikayeyi kıran değişiklikler üstüne... İsterseniz atlayabilirsiniz burayı. Çünkü zaten bunun üstüne iki tane kocaman eleştiri videosu bile yaptım. Yani yine bahsedeceğim şey Foundation. Konu Foundation olunca ben normi değilim. Yani bütün Foundation kitaplarını okudum. Ayrıca Asimov'un başka bir sürü kitabını da okudum. Yani bu konuda kendime nerd diyebilirim. Ve dizisinden nefret ediyorum. Bir sürü sebep var nefretimin. İsterseniz o videolarıma bakabilirsiniz. Ama burada sadece bir tane sebepten bahsedeceğim. Asimov bu kitapları yazarken henüz ortada bir cyberpunk teknoloji hayali yoktu. Bir bilim adamının bilincini bilgisayara yükleyip ölümünden yıllar sonra sonraki nesillerle iletişime devam etmesi gibi bir hayal yoktu. Ölüm kesin bir yok oluştu yani. Ve vakıf kitaplarının ana konusu da bu yüzden şuydu. Bir bilim adamı Harry Seldon yeni bir bilimsel alan keşfediyordu. Psikotarih denen bir dal. Basitçe söylemek gerekirse, geleceği tahmin üstüne bir disiplin. Ee, böyle demesi tam doğru değil ama olsun, uzatmayalım. Bu bilim dalı sayesinde vakıf ileride bir kriz yaşadığında Selden bunu yıllar öncesinde görmüş olacaktı. Ve bu krizler üstüne video kayıtları yapıyor, ee, vakfın bu krizleri nasıl alt edeceği üstüne. Ama kimse bu videoları krizler atlatılmadan seyredemiyor. Selden kimseye kopya veremiyor ne yapacaklarına dair. Çünkü bu krizlerin çözümleri seçeneksizlikten, doğal bir tarih akışından, yani bir nevi determinizmden kaynaklanacaklar. Krizler asla kişisel olmayacaklar, toplumsal krizler olacaklar ve bu sayede toplumda ilinler o krizi atlatacak. Ama nasıl bilmiyoruz? Yani zaten kitapların okuyucu tavladığı nokta da buydu. Bilmiyor olmamız ve bu yüzden de her kriz dönemi geldiğinde soruyorduk. Yani bu kriz nasıl toplumsal, yani kişisel görünüyor, çözümü ne olabilir, Selden cidden gördü mü bu krizi, yoksa bu sefer görmediği bir krize mi geldik? Yani bu sorularla kitap okuyorduk ve çözüm geldiğinde de yani sanki bir fıkranın son cümlesini duymuş gibi, bir gizem hikayesinin cevabını almış gibi tatmin oluyordu. Şimdi dizide Selden bilincini bilgisayara yüklüyor, kriz olunca da hologram olarak çıkıyor ne yapılacağını söylüyor. E, o zaman yani dizi seyretmenin ne manası kaldı? Hikayenin ne özelliği kaldı? David Goyer sala kusura bakmayın. Hikayenin bütün güzelliğini aldı çöpe attı. Ve bize seyretmenin hiçbir manası olmayan bir şey çıkardı. Ve bu yüzden de Foundation'ın dizisini yani sadece Asimov nerdleri değil Normiler de sevmedi. Çünkü Goyer'ın yaptığı şey hikayeyi kıran bir değişiklikti. Selden ölmüş olmalıydı. E kimse onunla artık iletişime geçemeyecek kadar kesin olmalıydı. Yani, yani yoksa işte Salvor Harden'i erkek yerine kadın yapmışlar. Önemsiz. Ya da Gael neredeyse ölümsüz bir hale getirmişler. Bu da önemsiz bir değişiklik. Hatta bütün sezonlar boyunca var olacak bir karakter yapmak için e, feladı bir değişiklik değil aslında. Çünkü neredeyse ben e, burada da Gandalf için öne sürüyorum ben zaten. Yani... Gandalf'ın ikinci çağda sadece var olması, bu bahsettiğim değişiklik kadar hikaye kıran bir şey mi? Cevabını bilmiyorum gerçekten soruyorum. Yani bu derece bozucu bir şey mi? Yani tamam bilmiyorum ama sanki değil gibi. Bakın size en sevdiğim televizyon dizilerinden birini hatırlatmak istiyorum. O da Rom. Ve eğer siz de seyrettiyseniz şu iki karakteri hatırlıyorsunuzdur. Bunlar benim bütün dizideki en favori, en sevdiğim karakterlerdi. Yoksa işte Sezar, Mezar, Augustus, Brutus, yani hiçbirinin önemi yoktu. Asıl ilgi kaynağı bu ikisiydi. Ve sadece öylesine varlardı aslında. Tamam önemli şeyleri dahil oldular falan ama yani senaristler öyle yazmışlardı ki ya bu dahillikleri kimsenin tarihe geçemediği şekilde gerçekleştirmişti ya da direkt gizli saklı olmuştu. Mesela Titus Pullo, Sezar'ın çocuğunun gerçek babasıydı. Yani tarihte gerçekten böyle bir şey olmuş mudur? Tabii ki değil. Ama gerçek tarihi yazarken bile böyle değişiklikler, eklemeler yapma şansınız var. Bırak kurguyu, gerçeği bile böyle eğip bükebiliyorsun. Ve biz bu iki karakteri o antik dönemde rehberimiz olarak görmüştük. Aynısını Gandalf'la yapamaz mıyız peki? Yani Gandalf ve Harfut yeni Titus ve, Lu... <gülüyor> <gülüyor> Titus ve Lucius olamaz mı? Cevap verirseniz çok sevinirim. Peki Gandalf'a dizi boyunca Gandalf denmezse biz nereden bileceğiz Gandalf olduğunu? İlmakal'ın büyük olasılıkta yani artık bu yaşta diziye dahil olmamıştır. Gerçi muhtemelen oynayabileceği ufak bir iki sahne de hayal ettim ama... ...ve içimden anlatması çok da geçiyor. Yine de bu videonun ne kadar seyredildiğine bakıp... ...öyle belki ikinci bir bölüm yapacağım. Çünkü onları anlatırsam video yarım saate geçer en azından en az. Ian McKenna'nın gençliğine benzeyen bir oyuncuyu seçtiklerini... ...ve Gandalf'ı demediklerini farz ederek devam edelim şimdi. O zaman nasıl anlayacağız Gandalf olduğunu? Yani bir iki tane ufak ipucu bile yeter. Misal... Bir gece Harfoot uykusundan uyanır, diğer tarafına döner, bir bakar ki Metor adam gözleri açık uyuyor. Eee, al işte, yeterince ipucu. Ya da mesela bütün dizi aslında Gandalf ve Harfoot'un road trip bir yol hikayesi olsa, işte bir gün Galadriel'de ile karşılaşsalar, Gandalf konuşmak istese ama elf bodyguardlar adım yeri indirseler, Galadriel'de gelse, adamı yerden kaldırsa ve yüzüne düşmüş saçını alıp yana koysa. Ee, ah Gandalf işte. Şimdi bu sahneler iyi demek istemiyorum ama Gandalf olduğuna dair ipucu verilecek bir sürü sahne hayal edebilirsiniz. Ben iki tanesini yazdım. Ee, siz de başka şeyler düşünebilirsiniz. Videonun bundan sonrası artık bu fikrimi yani çekiçle çakar gibi daha vurgulamaktan başka bir şey olmayacak. Ee, argümanımın temel noktasını söyledim. İsterseniz kapatabilirsiniz bile. Biz kalanlarla devam edelim. Yakın zamanda bir video daha seyrettim. E, videodaki e, kişi, o da Tolkien üstüne bayağı bilgili bir adamdı. Meteor adamın Sauron olamayacağını söyledi. Ve sonra da sebebini söyledi. E, ama sanırım sebebin tamamını diyemedi. Konu dağıldı, başka yerlere gitti. Ama verdiği sebebin tam olduğunu farz edeceğim şu an. Dedi ki, Meteor adam Sauron olamaz. Çünkü Sauron doğudan geldi. Bu kadar. <gülüyor> Şimdi tamam kesin sebep sadece bu değildir ama... Eğer buysa o kadar güçlü bir sebep değil. Yani bir uyarlamacının değiştiremeyeceği kadar güçlü bir sebep değil. Ya, ha doğudan gelmiş ha gökten. Zaten doğaüstü bir yaratık için yani ikisi de kullanılabilir. Bir uyarlama yaparken çok rahat değiştirebileceğiniz bir şey bu. Tamam illaki nefret çekersiniz bu değişiklik yüzünden ama eğer iyi bir hikaye anlatmayı becerebilirsiniz ve içten olduğunuzu, samimi olduğunuzu, ...bu değişikliği sebepsiz yere yapmadığınızı, hikayeye yardımcı olsun diye yaptığınızı gösterebilirseniz... Yani ...zamanla çok kolay affedilebilirsiniz. Peter Jackson'ın yaşadığı tam da buydu. Kimse şu an ona kızmıyor. Yani Glorfindeli silip Arwen'in rolünü yükseltti diye, Faramir'in karakterini değiştirdi diye... Mifer dibine elfleri gönderdi diye... Yani Tom Bombadil konusu hiç girmeyelim. Yani sanatçı özgürlüğü, artistic license diyorlar buna seyirciyi içtenliğinize ikna edebildiğiniz sürece değişikliklerde elinizi yani hikayeyi kırmama koşuluyla tamamen serbest bırakıyor. Şimdi buradaki durum bu mu? Bilmiyorum. Yani tabii ki işe para yatıranlar için tek amaç kar etmek. O kesin. Ama filmcilere gelince bazen bir hikaye anlatma tutkusuyla bu işe girdiklerini biliyoruz. Yani Güzel filmleri, güzel dizileri o durumlarda kazanıyoruz zaten. Yalnız o güzel filmler bile tabii ki kar amaçlı yapılıyor. Ama arkasında tutkulu hikaye anlatıcıları da oluyor. Yani tekrar ediyorum buradaki durum bu mu bilmiyorum. Yani bu adamlar içtenler mi, samimiler mi, herhangi bir hikaye anlatma hevesi taşıyorlar mı? Yoksa ahlaksız iki tane şarlatan mı? Bilmiyorum. Şu an yargılamıyorum diziyi seyretmeden. Şu an öyle olduklarını yani iyi olduklarını farz ederek yorum getiriyorum. Çünkü diğer türlüsü zaten konuşmanın manası yok. Ne yaparlarsa yapsınlar rezalet bir şey çıkacaktır zaten. Argümanıma geri dönecek olursak eklemek istediğim şey şu ki eğer amacınız gerçekten iyi bir hikaye anlatmaksa e, bazı eski şeyleri, karakterleri, yerleri vesaire bunları kullanarak seyircide tanışıklık, nostalji ve bunun gibi duygular yaratma amacı illa kötü bir şey olmayabilir. Tamam çoğu zaman ahlaksız denemeyecek kadar kötüyü uyduruk ve kandırma amaçlı şeylerdir doğru ama bazen değildir. Misal, çoğu insan Mandalorian'ın Boba Fett'in bazı bölümlerinde kafayı yedi. Yani acaba Filoni ve Ferro seyirciye Skywalker'ı verirken yani ahlaksız bir hilekarlık amacında mıydılar yoksa cidden bir sevgi bir tutku yüzünden mi bunu yaptılar? Çoğu kişi ikinciyi düşünüyor. Ya o konuda yorum yapmayacağım. Kabul ediyorum şu an. E, ters bir örnek de verelim ama yeri gelmişken Star Wars prekollarında Chewbacca'yı görmek ya Son derece ucuz bir numaraydı, sahtekarlıktan başka bir şey değildi Ve Chewbacca'yı Han Solo filminde 190 yaşında yaptılar Neden? Yani neden 50 değil, 60 değil de 190? E, çünkü Bir gün Disney Star Warslarını devam üçlemesi yaparlarsa Ki kesinlikle rafa kaldırılmış bir şey değil o Yeni neslin biraz daha büyümesini ve nefretin azalmasını bekliyorlar ki olacak görürsünüz. Neyse bu yeni üçlemede de çubakayı kullanmak istiyorlar ki o yüzden 200 yaşında bile hala genç yaptılar. Yani Uçuk bir yaşam süresine sahip olsun ki ilelebet kullanabilsinler. Bu insan olmayan karakterleri genellikle absürt yaşam sürelerine sahip yaparlar ki yani sürekli kullanabilsinler. İşte o zamanlarda görüyorsunuz. O hikaye anlatmak yerine para kazanma amacının öne çıktığını görebiliyorsunuz. Ama işte bazen tersi de geçerli. Ve şu an neredeyse ölümsüz karakterlere sahipsiniz. O yüzden bunları kullandığınız zaman, yani Galadriel'i, Elrond'u kullandığınız zaman kimse size kızmıyor. Ama Legolas'ı sokarlarsa biraz laf yiyebilirler. Gandalf'ı sokarlarsa işte biraz zorlayıcı olacak. Eğer tahminim doğruysa ve bu Gandalf'sa şu an açıklamaya korkuyorlar. Çünkü teaserda kimse sevmeyince şu an yüzleştikleri nefret meteor adamın Gandalf olduğunu söylemelerini en büyük engel. O yüzden çok iyi bir fragman hazırlamaları lazım. Seyirciyi biraz olsun kazandıktan sonra ancak o zaman Gandalf diyebilirler. Peki Gandalf'ı kullanmaları o sahtekarlığa dahil midir? Yoksa içten bir hikaye anlatması tutkusu mudur? Bilemem. Seyreden daha. Yani tek diyebildiğim illa kötü bir şey olmayabileceği. Çünkü bu tip hileler bazen kötü anlamda hilekarlık değildir. Hikaye anlatıcılarının cephanesidir bu hileler. Çünkü hikaye anlatmanın kendisi bir hiledir zaten. Özetle tamam. Yapımcılar, para yatıranlar onlar senelistlere emrederler. Tanıdığı karakterler kullanın ki milleti çekebilelim böylece para kazanabilelim derler. Hikaye anlatanlarsa tanıdığı karakterleri kullanalım milleti çekebilelim ve seyirciyi kazandıktan sonra hikayeye daha kolay ısındırıp daha kolay bir şekilde hikayemizi anlatabilelim derler. Yani bazen para babasının da hikaye anlatıcısının da amaçları kesişebiliyor. Ki öyle zamanlarda iyi filmler ortaya çıkıyor zaten. Bu bahsettiğim şey bu dizi için geçerli mi? Nereden bileyim? Bakalım göreceğiz. Son olarak yani şu diğer olasılıklardan da sadece bir cümleyle bahsedeyim. %75 Gandalf demiştim. %20 Sauron diyorum, %4 Saruman, %1 de mavi büyücüler olacaktır. Benim argümanım illaki bizim gibi normallere tanıdık gelecek biri olması gerektiği. Ama tabii ki felaket bir şekilde yanılıyor da olabilirim. Bu sefer bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bütün yorumlara cevap özlüyorum. Twitter, Instagram ve hatta diğer Youtube kanalımı da ziyaret edebilirsiniz. Cömert gününüzdeyseniz Patreon hesabımı da beklerim. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.